Diverjansı anlamaya çalışalım. Öncelikle gradyanda olduğu gibi size mekaniğini göstereceğim ki bu oldukça kolay. Ondan sonra anlamını, ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağım. Hemen diverjansın ne olduğuna bakalım. Bir vektör alanımızın olduğunu varsayalım. Diyelim ki bu vektör alanı iki boyutlu herhangi bir noktadaki sıvı parçacıklarının hızını temsil ediyor. Dolayısıyla iki boyutlu bir vektör alanı olacak. Yani x ve y cinsinden bir fonksiyon olacak. Şimdi bir fonksiyon yazalım. x kare y i. Buna göre bir x y noktasında x yönündeki hızı x kare y oluyor. Buna göre herhangi bir x y noktasında x yönündeki hızı x kare y oluyor ve y yönündeki hızı da 3y j olsun. Bu x yönündeki hız x yönündeki hızı, x ve y cinsinden bir fonksiyon. y yönündeki hızı ise, y cinsinden bir fonksiyon. O zaman diverjansı nedir? Birkaç şekilde bunu yazabiliriz ve vektör alanının diverjansı olarak yazmak doğrudur. Diverjans işlemini, gradyanda da kullandığımız ters üçgeni ipucu olarak hatırlayarak, ters üçgenli vektörün skaler çarpımı olarak almak da yaygın bir yöntemdir. Gradiyan konusundan hatırladığınız gibi ters üçgenin anlamı x yönünde x'e göre kısmi türev artı y yönünde y'ye göre kısmi türevdi. 3 boyuta çıkarsak da k yönünde z'nin kısmi türevi falan filan. Ama burada 2 boyutlu bir vektör alanı üzerinde çalışıyoruz o yüzden x ve y de kalalım. O zaman bu işlem nasıl yapılacak? Ters üçgen ile bu vektör alanının iç çarpımı bize neyi verir? x boyutunun x'e göre kısmi türevini ve y boyutunun y'ye göre kısmi türevini elde ederiz. Bunu ezberlemek aslında kolay, ipucuna ihtiyacınız olmayabilir. Size niye skaler çarpıma benzediğini şimdi göstereyim. Bu ikisinin skaler çarpımını aldığınızda, x kare y'nin x'e göre kısmi türevi artı, ikinci ifadenin y'ye göre kısmi türevi oluyor. Ve sonra değerini buluyorsunuz. Bunun x'e göre kısmi türevi nedir? y'yi sabit olarak aldık. Dolayısıyla x'e göre türev sabit çarpı 2x'tir. Yani 2xy artı 3y'nin y'ye göre türevi nedir? Sabit olarak alacağımız bir şey yok. O nedenle y'ye göre türev almakla aynı şey. Dolayısıyla cevap 2xy artı 3. İşte bu xy noktasındaki diverjans. Ve bunu cinsinden bir fonksiyon olarak değerlendirebiliriz. Burada yeni bir notasyon uyduracağım ama v'nin diverjansının x ve y cinsinden bir fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. Yani bana vektör alanında bir nokta verirseniz size o noktadaki diverjansı söyleyebilirim. Diverjans hesaplamasının sizin için zor olmayacağını düşünüyorum. Sadece x bileşeninin x'e göre kısmi türevini ve y bileşeninin y'ye göre kısmi türevini alıp topluyoruz. z olsaydı aynı şeyi yapardık. Bir örnek daha yapayım, sonra anlamı üzerine çalışacağız. Vektör alanım, kosinüs y çarpı i artı e üzeri xy çarpı j olsun. Burada ilginç olan taraf, x bileşeninin y'ye bağımlı olması. Şimdi işin içinde e'ler ve kosinüsler olduğu için, iş biraz zorlaştı ama, eğer neyi sabit alıp, neyi almayacağınızı düşünürseniz, çok da zorlanmazsınız. Buna göre, v'nin diverjansı, şu ifadenin x'e göre kısmi türevi. Peki, bu ifadenin x'e göre türevi nedir? Eğer y bir sabitse, kosinüs y de sabittir. Dolayısıyla, bu ifadenin x'e göre türevi 0'dır. Artı, şu ifadenin y'ye göre türevi nedir? X sabit olarak, y'nin kat sayısı gibi alabilirsiniz. Buna göre, x, y'nin de y'ye göre x'tir. e üzeri bir şeyin türevi, yine e üzeri o şeydir. Zincir kuralını uyguladım. e üzeri xy. Diverjansı bulduk. Şurayı yok sayabiliriz. Cevap x e üzeri xy. Diverjansın anlamı üzerinde çalışmadan önce farkına varmanızı istediğim şey şu. Yüzey gradyanı bize vektör alanı verdi. Skaler alan gradyanı da bize vektör alanı verdi. Diverjans ise bir bakıma bu işlemin tam tersi. Vektör alanı ile başladık öyle değil mi? Vektör alanı neydi? her x, y noktası için vektör veren bir şey. Grafiğini çizmek istersek, x, y düzleminde bir sürü vektör oluşturduk. Birazdan size bunun nasıl göründüğünü göstereceğim. Bu vektör alanının diverjansını aldığınızda, her x, y noktası için bir değer elde ediyorsunuz. Vektör alandaki bir sürü vektöre rağmen diverjans size alandaki her nokta için bir skaler veriyor. Şimdi, diverjansın gerçekten ne olduğunu biraz anlamaya çalışalım, bir boyutta başlayalım, bir boyutta. İki boyutta da başlayabiliriz ama y'yi sabit tutalım. Evet, şurayı silelim, biraz yere ihtiyacımız olacak. Diyelim ki, sıvı parçacıklarının x-y düzleminin herhangi bir noktasındaki hızı, 5xi artı 0j'ye eşit. Buna göre, hız vektöründe y bileşeni yok. Peki, bu durum neye benzer? Bunu bilgisayarsız çizebilirim diye düşünüyorum. Evet, burası şimdi x ekseni, burası y ekseni. Bazı noktalar seçip vektörlerini çizeyim. Örneğin, x 1 olursa vektörün uzunluğu nedir? 5'tir, öyle değil mi? Sayı değiştireyim çünkü bu haliyle çizmek zor. 1 bölü 2x yapalım. Buna göre, x 1 iken vektörümün uzunluğu 1 bölü 2. Vektörüm yalnızca x yönünde, y bileşeni yok. O yüzden şurayı yok sayın vektör 1 bölü 2 x i artı 0 j veya 1 bölü 2 x i. x 2 ise, hep hesaplanması kolay sayılar seçiyorum tabii ki, vektörümüzün uzunluğu nedir? 1 bölü 2 çarpı 2, yani 1, yani öncekinin iki katı uzunlukta. Buradaki sıvı parçacığın hızı sağa doğru saniyede 1 metredir. Şuradaki sıvı parçacığın hızı ise sağa doğru saniyede 1 bölü 2 metredir. Şimdi bir nokta daha. x 3 ise sağa doğru hızım nedir? Evet karıştırmamanız için farklı bir renk kullanayım. Cevap 3 bölü 2. Yani daha da uzamış. Buradaki genel fikir y arttıkça pek fazla değişiklik olmaması değil mi? Hiç değişmiyor. Y ne olursa olsun vektörün uzunluğu değişmiyor. Uzunluk yalnızca x'e bağlı. Örneğin burada daha uzun. Eğer şuradaki vektörü çizersek daha da uzun olacak öyle değil mi? Evet sanıyorum anladınız. Sağa doğru gittikçe parçacıkların sağa gidiş hızı artıyor. Evet zamanım tükendiği için bu konuya bir sonraki videoda devam edelim. Hoşçakalın.